Arkadaşlar merhaba size bugün yeni bir bot çeşidiyle açıklama yapmak istedim. Yeni bir botu incelemek istedim. Ee, biliyorsunuz kış soğuklarından biraz muzdaribim ve taban konusunda hala istediğim gibi bir bot bulmuş değildim. Ta ki Columbia Bugabot 4, Omni Head özellikle seriyi yakalayana kadar. Bunu geçen sene Trek'in sitesinden aldım şurada özellikleri görünüyor kutusu 43.5 44 yani genelde buçuklu numara bulabilirsek buçukluları alıyoruz alıyorum şöyle bir bot şöyle bir özelliği var tabanlar Michelin. Sonra i̇çerisinde 200 gramlık ısıtıcı malzeme var. Daha doğrusu soğuğu geçirmeyen malzeme var. Şu parlaklar gördüğünüz gibi. Taban altı şu şekilde. Altı biraz kirli. Bir kere giymeye fırsatı buldum geçen sene. Ondan sonra da havalar ısındığı için giymemiştim zaten. Bulunduğum yerdeki toprak biraz kirli olduğu için çıkarmak pek de kolay olmuyor. Ee, bu botu ben geçen sene gümrük masraflarıyla birlikte 900 liraya 950 lira civarında kargosu, gümrüğü her şeyi dahil 950 lira civarında bir fiyata mal ettim. Ee, yerli sitelerde ise 1600 liraydı. Şu an 2000 liradan bahsediyorlar. Yalnız bir arkadaşım bu sene hepsi buradadan e, anlaşmalı işte bu kuponlar vesaire 11-11 e, indirimleri zamanında 1150 liraya aldı yani daha işte kullanmadı kullanmayı fırsatı olmadı e, kullandıkça yorumun devamı gelir gayet tanka benzeyen bir bot yani <gülüyor> taş gibi bir şey. Arka kısmı böyle su geçirmez zaten olmazsa olmazı arka taban kısmında şöyle bir çıkıntılık var Ben daha önce giydim rahat mı Evet gayet rahat kaba mı Evet biraz kaba ama tam böyle kar ortamında giyilecek bir bot. Yani bunu böyle taşlık yerlerde giyebilir miyiz? Giyemeyiz diye düşünüyorum. Yani deneyeceğim tabi denedikten sonra tam size yorumlarımı aktaracağım ama hani bu şeyde giyileceğini sanmıyorum. Taşlık alanda hani ayağı korur mu? Korur. Abi bir de bunun şey özelliği var. Ona bakalım. Etikette Made in China. 18 buçuk eksi 28 miydi? Ona bakmaya çalışıyorum da. Oh Ha buldum. Şurada eksi 32 derece de e, 32 derecede dereceye kadar ne olduğu yazıyor. Evet yani bir araba lastiği. <gülüyor> markası görünce insan biraz şaşırıyor. Yani Çin'de üretiliyor, ben bunu trekinden sipariş ettim, o da Belçika'dan gelmiş olması lazım. Garip bir şey. Yani oradan oraya, buradan oraya. Evet, aynı ürünü Kolombiya'nın sitesinde de bulabiliyorsunuz. Dediğim gibi hepsi burada da vardı bir ara. Ama şu an fiyatları 2 bin liracı var çünkü mevsimi geldi. Ben daha önce hepsi buralardan Salomon Tondra marka sipariş etmiştim sağolsun tedarikçi e, tedarik edemiyoruz bahanesiyle evet. bana bunu göndermedi. 10 e, günümde o arada geçti zaten ben de iyi bir fiyat almıştım 1250 lira civarında bir fiyata gelmişti geçen sene ama tedarikçi göndermedi e, çeşitli yerlere şikayet etmeme rağmen. Hepsi burada da bana yardımcı olmadı. Tabanları bu şekilde. Yani bu taban şekline baktığınızda kar ve buzda iş yapacak bir tabana benziyor. Kış mevsiminde gelmesiyle birlikte zaten bunu deneyimi arttıracam. Bolca deneme fırsatım olacak. Bakalım. İnşallah ayağımda kalmaz yani bu sonuçta Kolombiya iyi bir marka bilindik bir marka. Neyse videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.